Diğer bir soru, bipolarların manik devresini hafif atlatma ve etrafındaki kişilerin bunu fark etmemesi gibi bir olasılık var mı? Bipoların manik devresinin hafif atlatılması diye bir şey yok. Hafif olanla zaten hipomanik diyoruz. Yani şiddetçe ve belirti sayısınca daha düşük olanlara, yani nedir bu daha düşük olan dediğim şeyler? Mani'nin belirtileri. Bakın şimdi isterseniz hemen şuradan da resmi kitabımız, DSM'de. 5'ten de tanı kitabımız DSM-5 ve ICD-10. Onlardan da göstereyim. E, neye mani diyoruz siz de anlayın. Neye hipomani diyoruz onu da anlayın. E, kafanızda karmaşık bir şey olmasın. Bakın manide ne oluyor? Kabarmış, taşkın ya da çabuk kızan, olağan dışı, sürekli duygu durumun ve amaca yönelik etkinlikte ve içsel güçte Olağan dışı ve sürekli bir artışın olduğu ayrı bir dönemin en az bir hafta ya da hastaneye yatırılmaya gerektirmişse herhangi bir süreyle neredeyse her gün günün büyük bir bölümünde bulunması. Yani bir coşkunluk hali. Taşkınlık ve coşkunluk hali. Türk halkı bu kelimelerle ifade ediyor. Doğru. Yani bu böyle neşeyle olabileceği gibi öfkeyle de olabilir ee, Başka neler var? Burada... Sayacağın belirtilerden üçü veya dördü, eğer taşkınlıksa, öfke şeklindeyse dört tane gerekiyor. Eğer coşkunluk, neşe halindeyse üç tanesi yeterli. Ne onlar? Benlik saygısında abartılı bir artış ya da büyüklük düşüncesi. Yani hastalarımızın bir kısmı kendisinin mehdi olduğunu düşünür, önemli bir kişi olduğunu düşünür, çok önemli işler yapabileceğini düşünür. Benlik saygısında bir artış var. Ee, uyku gereksiniminde azalma. Yani 3 saat uyuyor ve diyor ki ben çok iyiyim, yeterli, gerek yok vesaire. Her zamankinden daha konuşkan olma ya da konuşmaya tutma. Manideyken insanlar aşırı enerjik ve konuşmaya yatkın olurlar. Düşünce uçuşması ya da düşüncelerinin sanki birbiriyle yarışıyor gibi birbiri ardı sıra geldiğine ilişkin öznel yaşantı. Yani sadece dışarıdan değil hasta kendi düşüncelerinin de böyle hızlıca aktığını hissedebilir. Dikkat dağınıklığı olabilir. Yani e, kişinin dikkati önemsiz ya da ilgisiz bir dış uyarına kolaylıkla dağılır. E, Bunu dikkat dağınıklığını hasta bildirir ya da öyle olduğu gözlenir. Yani bir konudan bir konuya hızlıca seker. Burada diyelim ben e, şimdi program çekiyoruz. Kameraya bakıyorum, bir şeyler anlatıyorum. Bu sırada yardımcım, Mervanım oradan. E, işte diyelim ki saçını kaşıyor. Varsayalım yani. Ha ne oluyor filan hemen oraya. Onun saçına odaklanma hali mesela bir e, dikkatte bir dağılma halidir ve hipomanide, manide bu tür bir dikkatli dağılması gözükür. Yani esas hedeften sapma. Amaca yönelik etkinlikte artma. Yani toplumsal olarak işte ya da okulda ya da cinsel bağlamda ya da psikodevinsel kışkırma, ajitasyon diyoruz. Yani bir amaca yönelik olmayan genel bir etkinlikte artış yerinde duramayıp haber bir şeyler yapmaya çalışma hali. Artmış bir e, enerji ve etkinlik öyle söyleyelim. Psikomotor aktivitede artış diyoruz buna yani. E, son belirti kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma. Örneğin aşırı para harcama, düşüncesizce cinsel girişimlerde bulunma ya da gereksiz iş yatırımları yapma. Gördüğünüz gibi buradaki belirtilerin çoğu çok dikkat çekici şeyler. Yani e, bunlar olunca hiçbir şey olmuyormuş gibi hissetmez insanlar. Bir tuhaflık olduğunu sezerler. Dolayısıyla bunların fark edilmeden geçtiği dönemler olma olasılığı çok düşük. Fakat hipomani dediğimiz, bu belirtlerin daha az şiddetli geçtiği ve sürenin daha kısa olduğu, yani 7 gün, bir hafta falan değil, 4 gün süre ve hastaneye yatışın gerektirmediği şiddette ise o zaman hipomani diyoruz buna. E, bu dönem daha hafif olabilir. Hipomani'de insanlar neşeli, coşkulu, üretken, aa çok da şey, hani hoş şeyler söylüyor falan böyle düşünebilirsiniz. Şakacı, işte nükteden oturuyor, yemekte şarkı söylüyor vesaire, işte topluluk içinde eğlenceli fıkralar anlatıyor falan diye düşünebilirsiniz. Önemli olan bu kişinin gündelik hayattan, onun kendi sabitesinden ne kadar saptığı. Eğer o kişi normalde çok içine kapanık vesaire ise bu yaşadığı şeyi e, çabucak anlarız. Ama değil. Zaten kronik hipomani, kronik hiper e, timi dediğimiz aşırı e, neşeli, coşkulu, çalışkan bir kişi ise doğrusu bu kronik hipomaniği veya kronik hipertimiği hep yüksekteki ruh halini yani anlamamız çok mümkün değil. Dolayısıyla soruya tekrar dönersek, bipolarların manik devresini hafif atlatma ve etrafındaki kişilerin bunu fark etmemesi gibi bir olasılık var mı? 4-4 bipolar hastaysa, yakınları yakından takip ediyorsa hastayı e, pek atlamazlar. Ama hastalığa yeterince hakim değillerse, bu kişi yalnız başına yaşıyorsa vesaire etrafındakiler bu geçirilen hipomanik dönemi fark edemeye bilirler. Zaman içerisinde hasta yeterince tıbbi yardım alırsa, kendisi de olan bitenin bir hipomani, hafif bir mani olduğunu fark eder ve tedavileri vesaire düzgün almaya başlayabilir. Mesela dün öyle bir hastamız vardı. Yaklaşık 6-7 yıldır takip ediyoruz. Pardon çok özür dilerim. 2016 yıldan beri e, takip ediyoruz. İşte Amerika'ya seyahat etti, geldi. Giderken de sormuştu. E, özellikle batıya doğru seyahatlerde hipomani, maniye girme riski artar. Günün kısalması nedeniyle uçakta, uyku düzeninin bozulması nedeniyle nitekim Amerika'ya gittiğinde manik atak geçirdi ee, ve biz buradan online psikiyatrik tedaviyle müdahale ettik. ilaçları düzenledik, hasta toparlandı, dönüşte de buraya gelmiş ve konuştuğumuzda e, kendisi dahi geçirdiği atağın mani olduğunun farkındaydı. Etraf zaten farkında ve müdahale edildi. Beraberce bu atak geçirildi. Şimdi de ilaçları yeniden gözden geçirdik. Ama bu kadar bilinçli olmayan bir çevrede yaşayan bir hasta için hafif geçen, hipomanik geçen atakların fark edilmeme riski elbette var.